Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Güneş akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor hafta sonu akrep burcunda bir yeni ay doğacak bunun öncesinde hafta boyunca ayın ışığı yavaş yavaş küçülürken geçtiğimiz haftalarında konularınız şöyle bir gözden geçirip tamamlayabiliriz aslında Evet geçtiğimiz hafta e, belki bir uluslararası konuda bir gündeminiz oluştu bir ticari konunuz ya da bir eğitim konunuz Bunlarla ilgili yaptığınız başlangıçlar vardı. Medya platformları ya da iletişim ya da dijital platformlar üzerindeki girişimler de olabilir. Buralardaki gözden geçirmelerin ya da eksiklerin tamamlanması için iyi bir dönem aslında. Bu bir hazırlık dönemi. Bu hazırlıkları bu hafta içerisinde tamamlayabilirsiniz. Ve Merkür bu hafta 11 Kasım'da Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Bir aralığa kadar Merkür Akrep Burcu'nda oldukça güçlü. Hazırlıklarınızı yaptığınız ve bir süredir belki son 3 haftadır Şöyle bir hani Daha yavaş ilerleyen konuların hızlandığı Toparladığınız bu plan programları belki kariyer hedefleri de olabilir bunlar Artık Hayata geçirebileceğiniz gerekli mercilerle görüşebileceğiniz iletişimlerde bulunabileceğiniz Bir şekilde bir Start verebileceğiniz bir dönemdesiniz aslında Merkür Bu anlamda gerekli bilgileri size sunabilir, gerekli ve yetkili kişilerle daha rahat irtibat içerisinde olabilirsiniz. Ve bu haftadan itibaren Mars Koç Burcundaki retrosunu tamamlayacak. 14 Kasım'la beraber Mars Koç Burcunda ilerlemeye başlıyor ve Mars 6 Ocak kadar Koç Burcunda olacak. İleri, i̇leri hareketteki bir Mars ve güçlü bir Mars size de güzel bir destek verecek. Hem fiziksel gücünüzü artıracaktır, hem Zihniniz gerçekten çok hızlı ve yaratıcı. Ama bu sefer retroda olduğundan daha farklı olarak bunlar geçmişle ilgili konulardan ziyade biraz ileriye dönük. Daha rahat ilerleyebileceğiniz, düşüncelerinizi daha rahat harekete geçirebileceğiniz bir süreç olacak. Hızlı bir dönemdeyiz. Ee, yakın çevrenizde de daha fazla ilişki ve e, iletişim içerisinde olabilirsiniz. Ve hafta sonu. 15 Kasım'da 23 derece akrep burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni kapıları açabilir bize. Yeni olasılıkları hayatımıza getirebilir. Sizin için önemli bir yeni ay. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa kariyerle ilgili yeni bir kapının açılma zamanı. Yeni bir görev alabilir. Yeni bir işe başlayabilir. Toplum önünde mevkiniz, satünüz, ee, sorumluluklarınız her neyse burada yeni güçlü adımlar atabilirsiniz. Otoritenizin liderliğinizin öne çıkacağı, yaptığınız işlerin, çalışmaların bir şekilde takdirle karşılanıp belli başlı bazı ödüller alabileceğiniz, hatta maddi manevi fırsatlarla da karşılaşabileceğiniz güçlü bir yeni ay döngüsündesiniz. Değerlendirmeye çalışın. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.